Hey merhaba kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FADMIC Simulator 17'ye başlıyoruz. Hemen devam edeyi basalım. İsmimiz Hey merhaba olsun. Dur. Hey merhaba olsun. Gömleğimiz kırmızı olsun. Aynen, kırmızı daha yakışıklı. Modlar var. Böyle bir sürü modlar yarısı zaten ben indirmedim bazılarını ben indirdim başlata basıyoruz arkadaşlar. 2019'a sezon arası verdik. 2019 duruyor. Duracak ama biz 2017'yi oynayacağız. Biraz bilgis ya nasıl desem çok fazla bilmiyorum bu şeyin. Final Simulator 17. Bir tek hayatımda 2014, 2015, 2015'de çok az oynadım zaten. Hatta oynayamadım bir de. Bir de 2019 oynadım. 2017 de şu anda sizlerle birlikte sizlerin ekranının karşısında oynuyorum. Hemen dolsun. Belki buraları keserim. Evet arkadaşlar. Barışta bastık. Ne diyor Farm Simulator'a? Hoş geldiniz. Kısa bir rehber turuna dersiniz? Bu turda oyunun temizlektiğini evet, düşünüyorum. Evet diyelim. Rehber turu haritada. Evet. Basıyorum. Kayboldu. Bastım. Bunlar mıydı? İşte birazcık gidiyoruz. Eşte biraz. An taba basalım olur çok yüksek ses. Evet bastım şu takıyorum işte çok güzel ben çok istiyorum karıştırıcı diyeceğiz değil mi kendine? Yani İkisi işte karıştıracağız değil mi? Ben 2017'de en fazla zaten Kale ismiydi ne bu? Klar... Klar ismiydi öyle bir şeydi bu. Kırmızı böyle. Ha şu böyle. Kasa. Bundan işte. Kırmızı kullanıyorlar ya. Onu çok seviyorum. Ne bileyim. Şöyle ekranımda ne diyorsun sen? Tamam. Bu ceza kadarını. Aynalarımızda yapıyor zaten. Niye bu talanın? Yarısı eğitilmiş yarısı eğitilmemiş. Hemen açıkla bunu. Buradan izleyecek. Resalatı işçiye ayarlayabilirsin ya Ayarlayalım. E'den. Araçtan çıkabilirsin onu zaten. Buraya mı gelmem gerekiyor. Buraya gelmem gerektiğini galiba. E, çüğü, tak falan filan her zamanki gibi klasik indirebilirsin diyor. Şurada kesin yerine işçiye vermemizi söyleyecektir. 25.000 TL ile başlattı. oyunda evet 25.000 TL ile başlattı. Tabi Çift tap. O tren. İff, i̇ki tane tren O 2019'dan daha güzel bu. Cidlerin daha güzel. Burada ne yapacağız? Bu ekim olması lazım. Ben buğday değil en fazla bakalım. Şöyle fiyatlara baktığımız zaman karalonun fiyatı 2100'lerde gezmekte. 2.100'den daha fazla daha yüksek bir rakam 3000. Iy, çok yüksek. Mevla bu ne? Soy fasulyesi olması gerekiyor bu. Bu zaman biz suyu soya fasulyesi ekmeliyiz. Yeyle ile falan tohumu değiştiriyormuşuz. Soy fasulyesi. ekliyorum. İndiriyorum, diyorum. İndirdim. B'ye basıp çalıştırmasını anlayayım. mı? mü? Oha çok sessiz. Oh çok güzel. Araçların hiç yok. 10 numara ya. Sonraki aracı geç. She left ship tap, Önceki aracı geç. 10 oldu lan. Ship tap, Oh. tap hap <gülüyor> iyiymiş bu da ne ee kü tamam falan filan işte kesin hah onu yanı üyüksüz onu öykü yanaştır diyor yanına ama bak nimet yer edilmiş de ayıp değil mi hep içeride var kardeş. 2017'de mesela böyle sola kıvırdım ya. Adam bıraktığında nedense. Niye sen? <gülüyor> böyle yaratıyor mu ya? Bıraktığında düzeliyor güzel mi Ama şöyle basılı tutup E'ye basınca bakın böyle abi tabi bir deneyeceğim. dur şu yarın deneyelim. Grafikler orta kastım orta kastımıyorum ya. Besleyi şöyle 2 2'den bir var mı? Ha, hmm, 2'den bir dam 10'da gidiyordu. 10 yapalım şimdi Eşitlere. Aynen 10'da gidiyordu. Şöyle biraz yıpranıyor. Arkemi şafttır. Kapatabiliyor muyuz? Aha, kapatabiliyoruz. tamamdır Bak, tekrar oldu. Nereye gidiyormuş da? Burda nereye gidiyorsunuz? Şöyle döndürmesi var. Böyle döndürmesinde. Şimdi buğdaylar ezilir mi? Bu? Ne yapıyor lan bu? Aspiyonlar. Gelme. Biz dörtüne de döndürmek. Toh. Aşırı zor. Bizde 28'i doldu. 2310 litre olarak gösteriyor şu anda. Gene ileri yöne geçtik. 3'e basarsak hızlanır. Birazcık daha azlansın. Allah'dan, lan ondan şey. iyi tam boşak ki boşak ağam ağar Bazı şeyler bilince sorunlar olabiliyor. Neyse hadi bakalım. Let's go. Ne yapıyorsak, yapıştırın sen. değişik Allah ya? Şu sırayı tamamına da gidiyorum ben. Nereye gitmek istiyorsun? Bizim silomuz var mı para Barakalı. Bahara, bahara, bahara, barakalı. Şu orada bir çiftlik var. Bizim şeyimiz bu nereyi gösteriyor? Deton. okay. Okey. İçhane var, mağaza var. Biz ne yapacağız? Neyse gidelim. Arkada göstereyim. Şu yoldan mı yiyeceğim? Ne Oo bakın bakın. Sese bakın bırakıyorum. Dur. Dörtleri ya Bakın. düğük şey var düdük gibi bir şey var kapak var bak bak bak bak sallanıyor bu şey bir tane çizgi film vardı sen izliyordun mu ne ne daha çizgi filmi ee, unuttum ha bu da bizi üç tane tarla verilmiş en güçlü 12 en güçlü 15 olarak şunlar ne şey o lobide Başlamaya gelene kadar şey yazmıştı. Tarlaya git iş alabilirsin falan. Ne diyor ki bu? Puzzle'dan onu kazanmak ister misin? Adnan hasat edilmesi gereken bir... Kazanmak. Alan. O bak sen Buradan satın alabiliyorsun. Görevi başlatabiliyorsun. Haa otomatikman bu daha mantıklı olmuş bence. Bunu kendi mi veriyor? Bu görev bütün süre. Kendi veriyor herhalde. Kasayli. Kasaliye. Kasiliye. Yapan ck'ları çok komik. Kıper <gülüyor> Güzel ama ya. Bazı oyunları. En azından korna falan çalıyor. Bir oyun var burada ETS <gülüyor> ETS'e girdi Türo oynuyordu. Bayağı sürü Neyse Çok konuştuk ya Bundan maalesef 2019'da olan Şey yok ee, Araç Şeysi Bakımı Bu ne ee, Space Minion Charm Space a space yo o space ne lan a ne yo e'ye bas space'e Allah Allah değişik Ha space şu olabilir mi inelim yok olmuyor tekeri boşluğa getirdik ha efsane gerçekçilik <gülüyor> f1 boşaltma ününü o sağ kapısı sol. Eee soldan boş aslında yani. Soldan bakalım. Eee harika nasıl satmanız bir bilgiç olarak para kazanmanız anıyor oldu. Hadi son doğru şu harika bir Doğru yönüne. Yeni çitmazı ee, işte, gidelim şu. O 3.000 liraya yakın bir hasat geliri geldi bize. Amir'den denemek istiyorum. Basket. Oo daha güzel de şehir daha mesela yaşanabilecek bir yerde Mesela şu 22'ye al. Mağaza ne yakınsın? Tatma yerine ne yakınsın? Ha. İşte o zaman satalım ve yakınınıza ver. Şuraya alıyorum Yorgulandı yok Bir ileri sokaktan denelim. Aynen de tünel yok Tünele gidelim mi? Tünele gidelim hadi Hadi tünele Gidelim Aa bu böyle dönüş falan mı? Oo Nasıl Böyle bakıp gidip Böyle falan mı? mi? ne? dur lan! Ne yapıyorsun lan sen? Önüne bak! Çağırlıyordum ağzını, ağzını Şu yolu biraz garip yapmış galiba. Mağaza! Nedir nefretiysen boş verin? P mağaza abi. P'ye basarak Allah görürsün. Bas! Ooo, çok güzel bir içeride, öyle bakmak istedim. Aa bu, 2015'deki şey şeydi içeride var. Bu bizdeki herhalde. Çok büyük traktörler, şeyler var ya. Bundan almak istiyorum. Çok güzel gözüküyor. Şey traktörler. Bir boy, küçük boy diye ayırmamışlar. Karana göre, aha Bunlardan alabiliriz. Bunların yüzü var. 48 yol tüklü gider. motor <gülüyor> Traktörlerinin Neyse, kamyonlarda tatra. Buradan tatra. Uç i̇şte da çok Ama hepsini bir sonraki bölümlerde tabi ki de. Işte. Eki makineleri de miğder miğder olur. Aynen. Bundan almaya istemiyorum. Evinin 2 bin TL'lik bilip ondan takım alacağım. Bir dakika ya video bir Bu. Dur önceden sevmeyi sabahlama gerekmek için. Sonunda alabilirsiniz. Dur bizim alacağımız bu. Ya da bu. Bak bu hem güzeliyo. Şimdiden alırız. ileride Ama çok ileride tabi işte bunlar. Arabalardan üç tane araba var. İyi e o zaman beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.